bazen hatalar yapıyoruz, bu hatalar bizim hayrımıza mı oluyor? Müslümansa, Allah'ı seviyorsa mutlaka hayran olur. Her hatayla insanın beyni daha güçlenir, sevgi gücü daha artar, hayat tecrübesi daha artar, cennet bilgisi daha artar, ruhu inkişaf eder, mükemmelleşir. Hatalar çok önemli, yoksa insan sabit kalır. E, hücre gelişmesi gibi. İnsanın vücudunun büyümesi gibi çocuğun gelişmesi gibi çocuk nasıl sporla düşe kalka büyüyor? O şekilde gelişiyorsa insan da öyledir. Ömür türlü dun kalır, gelişemez, sabitleşir, kavruk olur.